Takımlar sahaya çıktı. Her iki takım çok güzel bir görüntü ve bir spor, sevgi, dostluk, barış ve kardeşliktir pankartıyla sahaya çıktılar. Çok güzel bir pankart, çok güzel bir görüntü şu anda. Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda futbolcular iç içe sahaya çıktılar. İkemler Trabzon bölgesinden Alparslan Şen, Kadir Beyaz, Volkan Kağan Topal ve 4. hakem Şahin Berker sporu 1. Cantu Temel 2. 3. Anır Şahin 4. Cenk Kaplan 2. Hüseyin Güngör 34. Mehmet Raşit Yöndem Kerem Çağatay 7. Hüseyin Seyhan 72. Mensur Çalar 24. Mehmet Alaaddin 17. Okan Deniz 19. Gürkan Öztürk 11'i çıktı Ahmet Yıldırım'ın 11'i bu şekilde Buna karşın Batman Petrospor Sahaya Kale'de Cihan, 5 Ebu Sıddık, 9 Mehmet Küçük Durmuş 10 Bera Satılmış, 11 Emre Şahin, 12 Serdar Güncü, 15 Koray Baykara, 20 Şahin Şafakoğlu, 10, 22 Ali Fırat Okur, 23 Ferdi Konak ve 26 Yusuf Onur Arıkan da çıktı sahaya. Ahmet Yavuz'un sahaya çıkarttığı kadro bu şekilde. Batman Petrospor taraftarları var dediğimiz gibi. Her iki takımı da şu anda el ele tribünlere çağırıyorlar. İşte Batman ve... Ahmet'in kardeşliği Ahmet Batman, Petrospor hep beraber 1600 kişilik tribüne doğru gidiyorlar ve onları selamlayacaklar. Çok güzel bir görüntü. Gönül isterdi ki bütün tribün takım tıklım olsun. Bütün tribün her iki takımı alkışlasın. Ama sadece misafir takım Batman, Petrospor'un taraftarları bugün sahada. Ve son hazırlıklar tamamlanıyor. Şaşma az sonra başlayacak. ikincilik. Beyaz grupta komşu ilin takımı ve maç başlıyor Mehmet Küçük Durmuş'un vuruşuyla. Şahin Şafakoğlu. Pası uzun ileriye doğru. İki komşu il. Amespor Batman Petrospor karşılaşımında. beraber satılmış, kontrol edemedi. Araya giren kaptan Hüseyin. Ferdi bıraktı. taç atışı Batman Petrospor'un. Şimdi Mehmet Küçük durmuş. Pası yerden Berat. Berat ceza sahası içinde tehlikeyi bozdu. Sol ayakla şut yerden. Out. Dur Mansur Çalar, Hüseyin bıraktı Gürkan. Bir ara pası içeri doğru Okan hareketli. Okan şimdi ceza sahasına giriyor. Geriye doğru bir orta. Son anda dokunan isim Şahin Şafakoğlu, Emre Şahin. Emre Şahin yerde faul. Okan bu karşılaşmada sakatlandı ve Oğuz Çetin Kayda kırmızı kart görmüştü. Ama sağdan bir birlik beraberlik alabildi. Bu arada Ferdi yerde diyor maçın hakemi. Köşe atışı evet. Sadece Batman Petrospor taraftarlarının olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum ama her iki takımı da destek veriyorlar. Okan Arsına Serdar şimdi pası Gürkan topu pası bıraktı Mansur Çalar sol taraftan hareketli Mehmet Aliettinoğlu var ama dönmedi ona şimdi doğru hareketlenen Gürkan var Şahin Şafak olarak girdi dönen top sert bir şut ve topağalarda gol Kerem Çağatay topağalara gönderiyor ve Ahmet Spor'umuzu 1-0'a geçiriyor Batman Petolko savunmasının hatasını affetmiyor Kerem Uzaklaştıramayan topu sert bir şutla topu aylara göndererek durumu 1-0 yaptı. Dakika 11. Kaleci canım müdahalesi var ama yetersiz kaldı. 1-0 önüne geçiyor. Amespor dakika 11. 1-0 önüne geçti. Amespor Kerem Çağatay golü işte golü bir kez daha Sert bir şut. Kaleci çaresiz ve top Gol! Amespor'umuz 1-0 öne geçiyor bu golle. Karşılaşmada 11. dakika. 2 dakika önce öne geçti Ame... Şu anda topu alan önce Raşit'e döndü. Raşit Yöntem ile sağ kanattan atak geliştiriyor. Amespor. Raşit. Raşit çok güzel önüne açtı. Raşit bıraktı. Gürkan vurdu. Kaleci Cihan. Raşit tekrar topu kontrol etti. Hakem avut atışını gösteriyor. Şu anda Ebu Sıddık hakemden işareti aldı. Serbest vuruşu kullanacak ortası ortalarında. Arkaya doğru Cenk Emre Şahin. Emre ortası. Cantu temel rahat. Yere yattı. Topu kontrolünü sağladı. Taca attı. Mansur hemen kullandı. Mehmet Aladinoğlu. Mansur. Mehmet Aladinoğlu. Mansur. Mehmet Aladinoğlu'na pası. Mehmet Aladinoğlu arka tarafı bomboş göldü. Raşit e diyor. Uzattı. Raşit vurdu top dışarıda. Şimdi Hüseyin de içeri girdi Altı oyunca orta geldi içeri doğru Uzaklaştıran Serdar Günce döner top Mansur Çağar şut topağalarda gol Topağalarda gol Mansur Çağlar durumu 2-0 yaptı Ve gole sevinmiyor Çünkü memleketi olan Batman fora golü attı Durumu 2-0 yaptı Mansur Çalar. Uzatmaların oynandığı anda Mansur Çaların uzaktan Sert şutuna defansa da çarptı ve kaleci Cihan yanıldı bu pozisyonda. Durumu 2-0 yaptı. Mansur Çaların attığı gol ve şimdi Mansur Çalar Batman Petrospor taraftarının yanına gidiyor. Çok güzel bir görüntü gerçekten. Golu atan Ahmet Mansur Çalar ama sevinen Batman Petrospor taraftarları. Çünkü Batmanlı bir oyuncumuz ve gidip ee, Sevinci paylaşıyor kendileriyle, Mansur Çalar. <gülüyor> Sevgili seferler, işte köşe atışı, dönen top, Mansur Çalar. <gülüyor> olu, defansa da çarptı, Kal Ecicihan'ın kol de kaldı. Ali Fırat Okur, pası, araya giren Mehmet Aladdinoğlu, Atak. Tehlikeli başlıca, Gürkan. Karşısında Şahin var. Cedasasino, Gürkan Şut kale ama Şahin'in de ufak bir müdahalesi var ve ilk yarı sona eriyor diyor maçın hakemi Alpaslan Şen. İlk yarı Ahmet Spor'umuz 2-0 önde tamamlıyor. Batman Petrospor karşısında ve karşılaşmanın ikinci yarısı için. Topun başındaki isim Gürkan. Ahmet son kontroller yapıldı, okeyler alındı ve ikinci yarı için ilk düdüğü şimdi çalıyor maçın hakemi. Gürkan oyuna başladı. Başarılar iki takımada. Emre Şahin. Fırat, Ali Fırat okur. Ebu Sızık'ın önünde top. Şimdi sol tarafta Berat boş. Şimdi bir ara topu Gürk. kontrolde Berat cazası da şut. Yanlara out. Diyebiliriz cantu için. Yusuf Şimdi bir ara topu devansın arkasına Mehmet Küçük durmuş Sağ taraftan cezasına girdi Şut kaleye çantu. Yayı üzerinde 4-5 oyuncu var Batman Petrospor'da Berat Şimdi orta içeride doğru bir kafa Mehmet Alatiloğlu'ndan köşe atışı Tedbir amaçlı onu Çorlu maçı için oyundan alıyor Ve taraftara da alkışlatıyor aynı zamanda Mansur Şalar'ın yerine Serdar iyilik oyuna dahil oluyor bu birinci değişiklik gerçekleşti 56 dakikayı 7 geride bıraktı iki oyuncu değişikliği gerçekleşti ve şimdi köşe artışını Berkant da kullanacak Dagman Petrospor ceza sahası içinde bakıyorum 4-5 oyuncusu var Osman'ın ışıklı zezası içinde şimdi orta ön doğru bir köşe atışı daha. Berat, ortası öndireye doğru, ön direkte Anıl uzaklaştırdı Taner Gümüş, Taner'in kontrolünde Taner şık bir vücut çalımıyla gidiyor. Taner, Taner ona yetişmek isteyen Berkant var, Taner Gümüş, Taner ortası, Ali Fırat okurda kalıyor. Ali Fırat Okur'la Batman Petrospor Spor 34 numaralı Melih Kılıç yeni oyuna girdi. İlk topuyla da buluştu. Ceza sahası yakınlarında Melih arkadaşlarının ceza sahasına girmesini bekliyor. Bası Berat'a. Berat ortaya açmak istedi ama seken topta Cenk Kaplan'ın atasına Cantu çıktı. Topa sahip oldu. Penaltı beklentileri var. Batman Petrol oyuncuların Mehmet Küçük Durmuş'a yapılan müdahalede. Ferdi orta geldi arka tarafta Raşit Hüseyin uzaklaştırıyor. Tayip Şahin şafa golüyle kafa topunda Tayip kazandı. Ters tarafa doğru aktarılan topta Taner. Taner alabilecek mi topu? Taner sıyrılmak isterken yerde kaldı. Alpasan Şen geldi. İkinci sarı karttan diye gördüm. 23 numaralı formasıyla Ferdi Konak. İkinci sarı kart büyük ihtimalle Notlarınıma bakacağım. Evet Ferdi Konak ikinci sarı karttan oyundan atılıyor. Batman Spor 10 kişi kaldı. Tayyip serbest vuruşu kullanmak üzere vurdu. Top yandan auta çıktı. Çok iyi bir serbest vuruş Tayyip Kanarya'dan. Şimdi orta yerden ve maçın hakemi Alparslan Şen son düdüğü çalıyor. Karşılaşmayı bitiriyor. İki takımın kol kola Batman-Petospo taraftarlarının desteklemesi, alkışlaması, karşılıklı sevgi gösterisi. İşte sağlarımızda görmek istediğimiz görüntü bu. Ve bunun devam etmesini diliyoruz. Batman'daki karşılaşmada da yine aynı taraftarların aynı sevgi gösterisini göstereceğine inanıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adlarına... Hepinize teşekkür ediyorum. Amespor'a abone olmaya, kanalımızı beğenmeye devam etmenizi istiyorum. Son kez.